Evet arkadaşlar 16 Ocak Çarşamba 2019 yılı yani bugün pardon yarın maçlar da biz salı günden çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 1-2-3-4-5 tane maçımız var arkadaşlar. Şimdi bu maçlar ortada maçlar. Bakın 439'a 2-50-2-20. 440'a bakın 2-2-90. 441'e bakın 2 280 yani 1 ve 2 seçenekleri arkadaşlar. Şimdi bu tür ortada maçlar ee, ya 1 biter ya 2 biter. Veya şöyle söyleyelim iddiada maç istatistiklerini yaptığınızda beraber bitme olasılığı %10'dur, %80, %90, 1 ya da 2 biter arkadaşlar. Yani birisi yener. Bu ilk 439, 440, 441'i bu şekilde kombinasyon yapıyoruz. Altta 443 ve 448 var. Bunlar da ortada olan maçlar. Yine bu tür maçlarda arkadaşlar Ganya'nın birbirine yakın olan maçlarda ilk yarıları genelde 0 bitiyor arkadaşlar. Yüzde oranında yüzdeye vurursak. Bu sisteme göre bu anlayışa göre oynadık. 8-8-16 kuponumuz var. Şimdi bu ilk 8 kuponu arkadaşlar. Tutma ihtimali tabi şansa kalıyor ama tutma ihtimali yüksek. Birinci videomuzda 3 maçı konti garantı vermiştik. Oraya maç ekleyecektiniz. Bunun da aynısını oynayabilirsiniz. Ya da seçtiğiniz maçları bu şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Şimdi 5 maçımız var. Şimdi bakın en yukarıya bakın. Sayfanın yarısının üst tarafına. Birinci satıra. Şimdi 439'a 1 ve 2 seçenekleri verdik ya. Birinci satıra yan yana 439'a 1 diyoruz. 439, 1, 439, 1, 439, 1 ve 439, 1. Şimdi yukarıdan aşağı 4 kupon altta da 4 kupon var. 8 kupon bir 8 daha gelecek. 16 kupon arkadaşlar olacak. 16 kupon, 16 kupon 48 lira yapar ama tuttuğunda arkadaşlar bu fazlasıyla parasını çıkarıyorsunuz. Şimdi yukarıya bakın. 439'a 1 1 1 4 tane yan yana yazdık ya. 6. satır devamında 439'a bu sefer 4 tane 2 yazıyorsunuz. Bunun komple aynısını da oynayabilirsiniz. Şanstır bu. 6. ayın 442'ye dedik? 1 ve 2 şanslarını verdik. 2. satıra bakın üst tarafa 442 1 1 4 440 1 1 440 2 2 6. ayın 2. satır devamına 441 441 442, 442 yan yana yazıyoruz. Yukarıdan aşağıda 8 kupon bunlar. 4 yukarıda 4 aşağıda var. Üçüncü maça geçti. 441 seçtik. Yine 1 ile 2'yi seçenek olarak yaptık. Üçüncü satıra bakın yukarıya. 441, 1, 441, 2. 441, 1, 441, 2. Altta üçüncü satır devamında yine aynı. 1, 2, 1, 2 diye yan yana 441'e yazdık. Bakın arkadaşlar. aynısını oynayabilirsiniz. Dondurup aynısını oynayabilirsiniz. Dördüncü satıra geldik 443 dedik bakın maça ilk yarı sıfır. Yani 443'e 8 kupona birden yan yana 8 tane 443'e ilk yarı sıfır diyorsunuz arkadaşlar. 448'e de ilk yarı sıfır diyoruz. Beşinci satıra bakın yukarıya ve aşağıya. Dördüncü satırda yukarıda ve aşağıda olduğu gibi buraya da 448'e ilk yarı sıfır diyorsunuz. Komple 8 kupona birden. Şimdi ikinci 8 kupona geçiyorum. Dondurup bakabilirsiniz buna. Şimdi ikinci 8 kupona geçtim. Yine 16 Ocak Çarşamba. Şimdi burada 448'e biraz önce ilk yarı 0 demiştik. Burada yukarıya bakın. Sol tarafa bakın. 1-2. İki ihtimal. 443'e biraz önce ilk yarı 0 demiştik. Burada 1-2 ihtimal giriyoruz. 1 veya 2. 441 yine 1-2 dedik. 439 biraz önce iki ihtimal vermiştik. Burada ilk yarı 0. Banko geçeceğiz. 440'a 1-2 demiştik biraz önce. X8'de. Şimdi 2.8 kupona 440'a ilk yarı 0 banka geçeceğiz. Yani kula, külahı ters çevirdik arkadaşlar. 2 külah da, Yani 2 şeyde tutma ihtimali var bu da. 2 e, kuponda tutabilir veya bir kuponda tutabilir. Bu 16 kuponda. Şimdi yukarıya bakın. 448 birinci satıra bakın. Ne dedik? 1 ve 2 şansları verdik ya. 448'e 4 tane yan yana 1 yazdık. 6'a 1. satır devamına 448'e 4 tane 2 yan yana yazdık. 2. satıra geldik. Sola bakın 443'e yine 1-2 demiştik. ikinci satıra bakın yukarı 443'e. 1-1-443-2-2 İkinci satır devamında 443-1-1-443-2-2 yazdık. 441'e geldik. Üçüncü satıra 1-2 seçeneklerini verdik yine. 1-2-441'e bir tane bir bir tane iki. Aşağı üçüncü satır devamına bakın. ikinci yani yarısının altına bakın kağıdın. Yine üçüncü satır 441'e bir tane bir bir tane iki. 441-1-2 yan yana yazıyoruz. Yukarıdan aşağıya 8 kupon da burada var. 439'a ne dedik? İlk yarı 0. Banko dedik buna. 439 ilk yarı 0'ı yan yana 8 kupona birden yazıyoruz. 4. satıra üstte ve alta bakın. 440'a geçtik. İlk yarı 0 seçeneğini seçtik. 440'a 5. satıra üstte ve alta bakın. İlk yarı 0'ı komple 8 kupona yazdık. Şimdi burada arkadaşlar 16 kupon var. 16 kupon misli yapsanız tek 16 çarpı 3 48 lira yapar. Burada kuponun bir tanesi tuttuğunda zaten parayı 2-3'e katlıyorsunuz. Ama 2 tane kupon tutma ihtimali var burada ayrıca bir de. Niye derseniz çünkü kilolu ters yaptık. Aynı maçları ters yaparak oynadık. Tersine çevirdik. 2'nin 3 başlı kombinasyonunu yaptık. 2 ihtimal seçtik. Çünkü bu, e, seçtiğimiz maç türündeki maçlar ortada olan maçlar. Ganyan'a yakın olan. Ya ilk yarı sıfır bitiyor arkadaşlar ya da